Demir çelikte öncüyüz, Türkiye'de birinciyiz. Başaracağız, azimliyiz. Kıvancımız sen sener demir. Hepimiz bir aileyiz. Gece gündüz seninleyiz. Başaracağız, azimliyiz. Kıvancımız sen sener demir. Limanların böder böder, gemilerin yükü hazır. Başaracağız azimliyiz Kıvancımız sövseler demir Harun gülün fırınların Umudusun yarınların Başaracağız azimliyiz Kıvancımız sövseler demir Demir gibi işliyoruz Çelik gibi parlıyoruz Başaracağız azimliyiz Kıvancımız sen